Merhaba arkadaşlar, sizlere bu hafta yepyeni bir ürünle birlikte karşınızdayım. Alois marka, kap, tencere, tava seti. setimizin içinde neler var? Hemen şöyle hızlıca bir kutum yapalım. Düğünüz gibi tüm Alois ürünlerinde olduğu gibi taşıma çantası ile birlikte geliyor. Ağzı kapanabiliyor. kullanışçı bir çantası var. Ağlamadan açılışını yapıyoruz. Ürünün yolda giderken açılıp kapanmaması için böyle bu şekilde koruma bandı yapmışlar hemen kolay çıkartıyoruz Ürünün 10 parçadan ulaşıyor tencere kapağı alkol ocağı sıcak olduğunda tutmak için eliniz yanmasın diye ayrıca ürünle birlikte kadife gayet güzel ayrıca çöpürtücek bir şeye benziyor yıkayabileceğiniz, temizleyebileceğiniz bir sinirci yanında, geri geri alpayı da alıp su çekiyoruz şöyle bir tencere su var böyle büyük bir yükse, büyük tencere daha hemen buraya bakıyorum, bu 1.2 litre burada tam 1 litre alıyor ekmek pişirmeye yarayacak. Gelirim bu tencere şeklinde. nasıl kullanırım? Küçüklüğü sayesinde gayet az yer kaplıyor. Böyle buradan birleştirdiğimiz zaman rüzgara almayacak şekilde şöylece yani, alkoluca alıyoruz açalım. Bunun da açılımı çok basit Şu şekil açılır. Burada alkol koyma yeri vardır. Alkolü koyduğunuz zaman. Burada, bir de bu şekil, şöyle görebilmeniz için çeviriyorum Şu şekilde de Tüm yemeklerimizi pişirecektir ee, Ürünü gördüğünüz gibi Gayet Çıkması gayet kolay sallanabiliyor Ürün toplam 10 parçadan oluşuyor ee, Gayet kullanışlı her türlü yemeklerinizi pişireceğiniz yani şunun içimde Başakları tüm yemekleri alır Zaten markası kendini kanıtlamış Ayrıca Ömür boyu kullanabileceğiniz titanyum Evet çok hafif O çok hafif Ürünün toplam ağırlığı 350-400 gram ağırlıyor zaten Gayet hafif Arkadaşlar ürünün asıl özelliklerine gelir Asıl özelliği bilirsiniz bu tarz ürünlerde de yanlarda, üstte, tutma kancası gibi, tutma sapı gibi saplar olur. Bu saplar, biliyorsunuz biz genellikle doğada, ormanda olduğumuz için direkt közün içine koyuyoruz. Közde yanıyor, zarar görüyor, kararıyor, tutması zor oluyor, eliniz yanıyor, sürekli size işler. O yüzden şöyle bir ergonomik bir tutma sapının olması gördüğünüz gibi. Bunu sıkı sıkıya tuttuğunuz zaman, yani bunu oynatmak çok zor neredeyse. Hemen közün içinden alıp tekrardan koyuyorsunuz. E, sapı olmadığı için sap yanma derdi yok. E, kullanımı taşıması da gayet basit gördüğünüz gibi iç içe giriyor tüm parçalar. Toplam 10 adet parça var. E, ayrıca alkol ile çalışıyor. İsterseniz bunu e, köz de kullanabilirsiniz. Altına hemen şu alt bölümü, közlerimizi koyduğunuz zaman da yine aynı görevi görecektir. Ee, tabii közleri desteklemeniz gerekir. Onun haricinde başka varsa gaz ocağınızla, gaz ocağınızla da çalışabilir. Buradan görüldüğü gibi delik var. Bu delikten e, gaz ocağınızın ortamını yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde yine gaz ocağı birlikte buradan da kullanabilirsiniz. Ürün gayet pratik, kullanımı gayet kolay. Ee, ömür boyu yani bu ömür ürünü aldığınız zaman ömür boyu kullanırsınız. E, fiyatıysa bu titanyum ürünlerde fiyatlar çok pahalı biliyorsunuz yani 400-500 liraya kadar çıkıyor. <gülüyor> e, bu ürünümüz e, sınırlı sayıda fiyatı şu an için 299 TL kargo ve KDV fotoğrafı her şey içinde arkadaşlar bunun dışında herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. 10 parça neyse burada nasıl görüyorsanız aynı o şekilde kutusuyla taşıma çantasıyla ile birlikte geliyor tüm ürünleriyle birlikte e, alıp ömür boyu kullanabileceğiniz her türlü kamp, doğa, aktivitesini kullanabileceğiniz bir ürün arkadaşlar e, ürünle ilgili sorularınız varsa e, videonun altından bize yorum olarak gönderebilirsiniz biz elimizden geldiğince e, sizin sorularınızı cevaplamaya çalışacağız Başka bir ürün tanıtımında videoda görüşmek üzere hoşçakalın.